Rüyada asma yaprağı görmek nedir? En çok sorulan sorulardan biri. Yani düşünsenize yeşil bir asma yaprağı ve her yaprağını görüyorsunuz. Halinize huzur beklenmedik noktalardaki yapılan haksızlıklar, açılan davalar, sizinle ilgili var olacak tüm sıkıntıların aydınlanmasına işarettir. Yani çok keyifli müjdeli haberler almak, bereketinize bereket kalmak, evinizin huzursuz düzeninizi biteceği, yani buradaki en büyük huzuru almanıza ve duygu olarak, merhamet olarak yaşadığınız tüm krizleri böyle derin nefes alarak aydınlanmayı gösterir. Yani bu rüyayı çok böyle derinden görüyorsanız da her asma yaprağını gördüğünüzü hissediyorsanız da ekonomik olarak kendinizi hedeflediğiniz başarmak istediğiniz tüm o böyle asma yaprakları gibi elinize bereket yağacağını huzur yağacağını bilmeniz gerekiyor olarak uyarı veriyorum. Evet şöyle diyeyim eğer bir üzüm asma rüyada asma yaprağını topladığınızı görüyorsanız yeni işler, yeni fırsatlar kapalı olan, iş hayatımızdaki aksi olan ve mesela yöneticileriniz gevşemiyorsa iletişimle ilgili problemler yaşıyorsanız onlarla aramızdaki bağın güçlenmesi ve bu alanda yaptığınız işlerin her noktada hayrına bir sürü iş kapılarında size açılacağını gösterir. Ama mesela rüyada asma yaprağı ile birlikte asma yaprağını topluyorsanız, mesela Avcunuzda, iş hayatınızdaki başarıyı elde etmek, kendi işinize, kendi imkanlarınızı, kendi sisteminizi kurmaktır ama asma yaprağını sadece bir tane alıyorsanız çaba ettiğiniz emek verdiğiniz o bir tane işiniz gerçekten hayrınıza bereketinize ve olmayacak noktalardaki fırsatları yaz Evinizde başarı ödül, ünvan yani e, bilim insan, evinizde kim eğitim yapıyorsa bilimsel olarak çok büyük başarılar. Bereket ve ailenin ismi ve umvan ünvanı her zaman en derin şekilde var olacağını gösterir. Eğer ki mesela üzüm yaprağı satın aldınız eğer onu görüyorsanız mesela rüya'da da e, üzüm yaprağının e, asma yaprağını alıyorsunuz ama aynı şekilde alırken üzümler görüyorsanız sizin için günahkar olduklarınızı düşünen kim varsa Hak ve helallik için kapınıza gelecek özellikle baba köklerinizi temsil eder. O köklerdeki haklarınızı ziyan edenler sizden helallik isteyeceklerdir. Asma yaprağı biraz sanki kendi köklerinizin hırsızlarını, kendi haksızlık yapılan insanların ayaklarınızda helallik isteyeceğini gösterir. Hoşçakalın efendim.